Ben Meysel Soyuz'un tanık, evet. Hatay'da eczacılık yapıyordum. Ee, çok şükür biz kurtulduk. Ama Hatay'ın durumu çok kötü. Neler yaşadınız hocam orada? Hocam yaşadıklarımızı anlatamıyoruz. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz gitti, arabalarımız gitti. Çok şükür canımız sağ. Yani buna da şükür. Kimlerle kurtuldunuz siz, aileniz? Ben, eşim ee, ve babam e, kurtuldu. Eşim hamile. 8,5 aylık hamile eşim var. Yani çok şükür biz kurtulduk. Orada mahsur kaldınız bir iki gün. Tabi. Yani üç gün mahsur kaldık orada. Üç gün sonra kurtulduk biz. Ee, Şiirt'ten Loba'ya getiren bir sır e, iletişime geçtik ve bizi Şiirt'e getirdi. Yani... Siirt halkı nasıl karşıladı. Gerçi şu an akrabalarınızdaysanız ama şu an akrabalarımızda kalıyoruz. Yani çok şükür bizim sığınacak bir yerimiz vardı. Sığınamayacak bir sürü insan var orada. Yani Allah onlara olsun. Bir mesajınız var mı buradaki Siirt halkına? Yani depremzedelere destek vermeleri gerekiyor. Yani depremzedelere destek verebildikleri kadar versinler. Daha çok yiyecek göndersinler. Çünkü yiyecek hiçbir şey yok orada. Hı. Yakacak odun yok. Yani öncelik bunlar bence. Siz kurtulduğunuza şükrediyorsunuz. Çok şükür. Çok şükür ki biz buradayız. Yani çok şükür ki sığınacak bir yerimiz var Ama hemen yanı başınızdaki binalar yerle bir oldu. Değil? Tabii yanı başınızdaki binalar yerle bir oldu. Kendi binamız yerle bir oldu. Yani... Tanıdıklarınız altında, vefat etti mi? Hayır. Tabii minimum 100 tane tanıdığım, yani birinci derece tanıdığım vefat etti.